Bugün 24 Ağustos 2021 Salı, Mars günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay güne duygusal ve değişken enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay Neptün'le birleşecek ve Başak burcundaki Merkür'le karşıt açı yapacak. Günün ilk saatlerinde duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabiliriz merkür Neptün karşıt açısı da etkinleşiyor. Çevremizle iletişimde yanlış anlaşılmalara, anlaşmazlıklara karşı dikkatli olmalıyız. Sezgilerimiz ve hassasiyetimiz yükselebilir. Durumları daha duygusal değerlendirebiliriz. Çevremizle iletişimde empatik ve anlayışlı olabiliriz. Yaratıcı ilhamlar alabilir, kendimizi akışa bırakmak isteyebiliriz. Balık burcundaki ay, öğlen 12-12'de, Oğlak burcundaki pürotonla uyumlu açı yapacak ve boşluğa girecek. Geleceğe daha iyimser bakabileceğimiz bu saatlerde geniş vizyonlarda oluşturabilir, hayal gücümüzden yararlanabiliriz. Ön sezilerimizin güçlenmesi de mümkün. Çevremizi izlemek veya dinlemek yerine hissetmeye çalışalım. İnsanların göremediklerini fark edebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde önemli kararlar almak, yeni girişimlerde bulunmak yerine süregelen işlerle ilgilenip akışta ve dengede kalmaya çalışalım. Ay gece 21:56'da Koç burcuna geçecek. Değişen enerjilerle birlikte önümüzdeki iki gün meraklı, hevesli ve cesur eğilimlerde gözlenebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.